Merhaba sevgili akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar. Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Akrep Burcu, Ağustos ayı sizin için gerçekten ciddi anlamda zorlu geçmiş olabilir özellikle sabit gruplardaki değişkenler ve gezegen dizilimleri sizi de fazlasıyla etkiledi. Tam karşınızda bulunan Uranüs, Mars, Kuzey Aydüğümü kavuşumu bir şekliyle kendinizi sürekli savunma hattına çekmek zorunda olduğunuzu, bir mücadelenin içerisinde kendinizi bulduğunuzu hatırlatmış olabilir. İkili ilişkilerde dinamik bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Eylül ayı için konuşacak olursak Eylül ayı nispeten daha rahat bir ay olacak. Zaten biliyorsunuz Ekim ayı itibariyle Burcunuzda ve tam karşınızda tutulmalar döngüsü artık aktif hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla Eylül ayını doğru bir şekilde değerlendirmemiz ve doğru hazırlıkları yapabiliyor olmamız lazım. Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilir. Aynı zamanda yorumlarınızı temmuz ayından beridir yaşadıklarınızı aktarabilirsiniz. Ve videoyu şimdiden beğenirseniz beni instagram üzerinden de takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bakalım Eylül ayında siz sevgili akrep burçlarını neler bekliyormuş. Hemen 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak burcu transiti başlıyor. Tabii Venüs Başak burcunda biraz rahat bir konumda olmamasına rağmen sizin haritanızın 11. evinde olması özellikle çalışmalarınızın karşılığını almaya başlayacağınız, kariyer gelirlerinizde artışın yaşanacağı, sosyal çevrenizin genişleyeceği, kazançlarınızla alakalı pozitif etkileşimler yaşarken doğru kontaklar, doğru dostluklar, ve arkadaşlıklarla da iştigal edeceğiniz bir süreci tetikliyor olacaktır. 10 Eylül tarihine geldiğimizde ise Merkür retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda geri harekete başlıyor olacak. Ve bu hareketin bir kısmını terazi burcunda, geri kalan kısmını ise Başak burcunda yaşayacağız. Ancak Eylül ayı sonuna kadar artık Merkür retro pozisyonda, sizin de 12. elinizde sevgili akrep burcu. Burada özellikle geçmiş konular çok fazlasıyla gündeminize gelebilir. Gizli meseleler açığa çıkabilir. Geçmişten gelen insanlar rüyalarınızda, bilinçaltınızda veya fiziki anlamda karşınıza çıkabilir. Bununla beraber sağlıkla alakalı sıkıntılar varsa, kendinizi ihmal etmiş olduğunuz hususlar varsa bunlarla ilgili de iyileşmeler ve şifalanmalar aktif olmaya başlayacaktır. Bu geri hareket sürecinde ve aynı zamanda bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapi yapmak, bunlarla alakalı kendi gerçekliğinizi keşfetmek, blokajları tespit edebilmek adına da bu retro sürece oldukça uygun çalışacaktır diye düşünüyorum. Evet yine 10 Eylül tarihinde Balık burcunda bir dolunayımız var. 17 derece Balık burcunda meydana gelecek bu dolunay ve sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Neptünle 7 derecelik bir orpla kavuşum içerisinde bu dolunay ve tabii ki burada 5. ev, 11. ev aksı tetikleniyor. Aynı zamanda Güneş Neptün karşıtlığı söz konusu. Aşk hayatınızla alakalı e, hayal alemi içerisinde olabileceğiniz, belki bugüne kadar kendinize kandırdığınız bir ilişkideyseniz bu ilişkiyi sonlandırmak, bu ilişkiyle alakalı gerçeklikleri keşfetmek adına önemli bir süreç olabileceği gibi. Aynı zamanda çocuklarla alakalı konular, yaratıcı gelişimleriniz, belki risk yatırımlarınız, onlarla alakalı beklentileriniz ve hayalleriniz noktasında artık bir tamamlanma ve bir kapanış evresine giriş yaptığınız gözlemlenmekte. Burada beklentileri makul seviyede tuttuğunuzdan emin olmanız lazım. Sonuç ayar kırıklığı olabileceği gibi tabi ki hayallerinize de kavuşabilirsiniz. Burada sizin tercihleriniz ve seçimleriniz önem arz ediyor olacak. Ancak bu dolunayın aynı zamanda Kuzey Aydın Moranüs ve Pürütöre'de çok güzel destekleri var. Yani bu noktada size fikir verenler, sizin yanınızda olanlar, Yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, eş veya ortağın desteği sizi gerçekten yukarı taşıyacaktır. Bu ilahi bir destek. Tam sıkıştığınız, bunu aldığınız noktada yanınızdaki insanların desteği sizi biraz daha yukarıya taşıyabilir gibi de gözüküyor açıkçası. Sevgili akrep burçları bu dolunay enerjisiyle beraber sadece büyük beklentiler veya büyük hayal kırıklıkları yaşamamaya gayret göstermek yerinde olacaktır. 16 ila 17 Eylül tarihleri önemli gözüküyor. Burada biraz sert etkileşimler mevcut. 16 Eylül tarihinde Venüs Mars karesi 14 derece başak ve 14 derece İkizler burcunda yaşanırken 17 Eylül'de de Güneş Neptün karşıtlığı 23 derece başak ve 23 derece balık burcunda aktif halde yani daha ziyade başak vurgusunun ön plana çıktığı bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreç bilhassa bakıldığı zaman Haritanızda 11. evi çalıştırmakta. Burada belki de kariyer gelirleriyle alakalı bir beklenti, tam istediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Bir dost, bir arkadaşla yaşanabilecek tartışmalar, bir yerden beklediğiniz hak edişler, terfiler, imzalar ve şanslarla alakalı sıkıntılar söz konusu olabilir. Tabi aynı zamanda bu durum aslında yaşamış olduğunuz bu hal sizin biraz beklentilerinizin karşılanmamasından kaynaklı. Yani somut anlamda o kadar büyük bir olay olmasa da siz o olayın üzerine bir takım hayali yatırımlar yaptığınız için biraz sarsılabilirsiniz. Ancak bunlar birkaç gün etkili olacak görünümler. Dolayısıyla bu günleri daha stabil geçirmekte fayda olacaktır. 19-20 Eylül tarihlerinde Güneş, Plüto, Venüs, Uranüs arasında çok güzel etkileşimler olacak. Özellikle Başak burcu alanının şifalanmaya başladığı, gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, kariyer gelirlerinizle alakalı güzel gelişmelerin olduğu, hızlı gelişmelerin olduğu bir süreçte tetikleniyor olacak. Burada Güneş 26 derece Başak burcundayken Plüto 26 derece Oğlak burcunda bulunacak. Venüs ve Uranüs arasındaki etkileşime baktığımız zaman Venüs 18 derece başak burcundayken Uranüs de 18 derece boğa burcunda bulunuyor olacak. Evet 23 Eylül'e geldiğimizde güneşin terazi burcu geçişi başlıyor. Güneşin bir aylık terazi burcu döngüsünde özellikle sizin haritanızda 12. ev temaları daha görünür hale gelecek. Bu dönemde biraz içinize kapanmak isteyebilirsiniz, kendi halinizde olmak isteyebilirsiniz. Çok fazla etrafta gözükmemek, biraz dinlenme, bir arınma sürecine girmek gibi süreçler sizi daha iyi bir hale getirecektir. Kenara çekilip özellikle Ekim ayına ciddi bir hazırlık yapabilirsiniz. Ekim sonundan itibaren artık sahnelerde olmak durumunda kalacaksınız. Bu haldeyken bir içsel iyileşme ve şifalanma süreci çok daha e, aktif bir şekilde çalışacaktır. Geçmişi düşünmek, geçmiş konulara e, kafa yormak, sağlığınızla alakalı konularla ilgilenmek... Bununla beraber kontrol edemediğiniz süreçlerle alakalı bakış açılarınızı güncellemek ve temizlemek adına da pozitif çalışabilecek bir süreçten bahsedebiliriz. 24 Eylül tarihine geldiğimizde Venüs-Neptün karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 23 derece başak burcundayken Neptün de 23 derece balık burcunda bulunacak. Bu etkileşim yine sizin haritanızın 5. ve 11. aksını harekete geçiriyor. Burada e, sanki gelecekle alakalı bir takım güzel gelişmeler var. Kariyer gelirlerinizde artış var. Yeni sosyal çevrelere giriyorsunuz. Bir şekilde kendinizi tanıtmaya başlıyorsunuz, insanların dikkatini çekmeye başlıyorsunuz. Ama beklentileriniz nazarında e, tam da istediğiniz şeyi elde edemiyor olabilirsiniz veya sizin beklentiniz farklı noktalarda olabilir. Daha bireysel beklentiler olabilir. Bu noktada eğer konu aşk ise Hayali bir aşk tasarımından uzak durmanız faydalı olacaktır. Eğer konu para ise birden büyük paralar kazanmak gibi bir gayeniz varsa bu konuda da yanılsamalara açık olacağınızı hatırlatmakta fayda var. Bu etkileşimle beraber aslında size sunulan fırsatları fark etmeli, diğer temalara odaklanmayı tercih etmemelisiniz. 26 Eylül tarihine geldiğimizde bir yeni ayımız var. Terazi Burcu'nun 2 derecesinde meydana gelecek. Ve bu yeni ay e, özel bir yeni ay. Burada özellikle Retro Merkür'ün, Venüs'ün e, de kavuşumda olduğu ve geçmiş konulara yeni bir bakış açısı ve yeni bir vizyonla yaklaşım sağlanacak bir yeni aydan bahsediyoruz. E, bu yeni ayın tam karşısında bulunan Jüpiter aslında olayları biraz abartabileceğimizi, olaylar arasındaki çelişkileri çok büyütebileceğimizi... Ee, ve geçmiş bir meseleyi çok fazla delikleyebileceğimizi gösteriyor. Ortada yeni bir fırsat var. Belki geçmişi yeniden yapılandırma fırsatı bize sunuluyor. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Büyük düşünmeler, büyük sözler, büyük lafların zamanı değil. Burada bilhassa e, sizin haritanızda tabii ki 12. ev ve tam karşıda 6. ev. Yani e, kendi zihninizi bulandırıp kendi bağışıklık sisteminizi yapabilirsiniz. E, Çökertebilirsiniz. Bununla beraber yeni bir düzen inşa etmek istiyorsunuz ama önce bilinçaltınızda temizlemeniz gereken konular var. Eskiyi temizlemeden yeni fırsatlara açık hale gelemiyorsunuz. Dolayısıyla bunlarla alakalı bilhassa eğer geçmişte size yapılan haksızlıklar, geçmişte çok kafanıza taktığınız hususlar varsa bunları artık yavaşça ve sakince makul bir zeminde bırakmanız gerekiyor ki yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Tabii burada bu yeni ayın Plüto ve Uranüs'te de çok güzel temasları var esasında. Burada çok güzel haberler alabilirsiniz. Çok güzel ortaklık teklifleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir takım kadersel ortaklıklardan da bahsediyor olabiliriz. Ancak sizin takıntılarınızı hat safhaya çıkarmanız bu fırsatları görmenizin önünde engel olabilme potansiyelinde taşıyor. 26 ila 28 Eylül arasında gökyüzünde çok güzel konumlar var. Venüs, pürüt arasında, Merkür pürüt arasında burada özellikle 26 derece başak ve 26 derece oğlak burcu aksı tetiklenmekte. Yani güzel haberler alıyorsunuz, güzel insanlarla tanışıyorsunuz, geleceğe dair umutla bakacağınız gelişmeler ile karşı karşıyasınız. Bunlar sizi motive ediyor ve daha çok güçlendiriyor gibi gözüküyor sevgili akrep burçlarım. 28 Eylül'de Mars Satürn üçgeniyle beraber de özellikle e, ailevi konularda da destek göreceğiniz taşınma, yer değişimi, miras, nafaka, tazminat gibi hareket varsa bunların karşılığını da almaya başlayacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Ayın sonuna geldiğimizde 29 Eylül tarihinde Venüs'ün terazi burcu geçişi başlıyor. Venüs'ün terazi burcu geçişiyle beraber 12. ay konularında biraz daha gizli aşklar, gizli duygular, sanatsal faaliyetler, bununla beraber e, gizli kadın düşmanlar e, ihtimali de tabii ki ön planda. Aşkla alakalı çok fazla riskli eylemlerde bulunmamaya çalışın, paranızı kaptırmamaya çalışın. Sevgili akrep burçları biraz kontrol dışı durumlar yaşayabilirsiniz bilhassa Venüs'ü yan konularda. Evet, Eylül ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı, bol bereketli bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda videoyu beğenebilir ve Temmuz ayından beridir yaşadıklarınızı yorumlarda bana aktarabilirsiniz. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.